Arkadaşlar merhaba. İddiatahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için iki tane kupon hazırladım arkadaşlar. Aklınıza yatarsa oynayın. İnşallah bugün şeytanın bacağını kıracağız. İki kuponumuz da ee, kazandırmasını istiyoruz yani. işin açıkçası son zamanlarda alınan kötü sonuçlar. Yani takımların kötü sonuçları bizlere de yansıyor. Tabii ki hep iddiacıya yansıyor. Takımların başarısızlığı mı diyelim? Takımlara el atmalar mı diyelim? Yani siz ne derseniz deyin. Yani Liverpool bile yeniliyorken artık bu iddiada kazanç elde etmenin mümkün olmadığını bilmenizi isterim. Bu yüzden maçlarımızı minimuma indirdik. Yani iki maça indirdik. Benfica bile bir bir kaldı arkadaşlar. Liverpool yenildi. Ondan sonra yani hangi takımı sayayım ki? Hangi takımı sayayım ki arkadaşlar? Barcelona'ya bakıyorsunuz. Yani 4-5-6 tane atacak takım. 1-0'da bırakıyor. Real Madrid'de bakıyorsunuz. Yani üstüne zaten 1 20 1 oran veriyor. Oynamaya değmiyor. Dortmund'da bakıyorsunuz. Maçı 2-0'da bırakıyor. Dakika 90'da bir tane daha atıyor. bırakıyorum maçı. Bayern Münih arkadaşlar. ilk kere 2-0 yenik durumda. Bitiriyor maçı. Maçı 2'den 1-1. Bitirmek için. Yani çoğu maçı takip ediyoruz ama maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Milan'a bakıyorsunuz 2-0'da kalıyor. Yani bazen kırmızı kartlar, bazen kaçan penaltılar. Ben o maça mesela Benevento Milan maçına karşılıklı gol var oynamıştım. Adam 65, dakika 65'ti herhalde, 63 müydü? Penaltı kaçırıyor. Dakika 61'de penaltı kaçırıyor. Yani yapacak bir şey yok. Yine Lazio'ya bakıyorsunuz. Maçı birbiride bırakıyor. Yani çoğu maç ters bitiyor. Ben Fika'ya bakıyorsunuz mesela dün. Maçı birbiride bırakıyor arkadaşlar. O yüzden e, hakikaten iddiada artık e, kazanamama dönemi başladı. Şirketler mi el atıyor? Baronlar mı el atıyor? Ha, bilmiyorum. Çok da iç açıcı değil işin açıkçası. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar, kuponumuza geçelim. 2.21 oranlık iki maçtan oluşuyor. Tabii ki sizin aklınızda da yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz kuponu. Yani şimdi ben iddia severlere şunu söyleyeyim: Gaziantep Ankara gücü maçına ne düşünür? Yani ne düşünüyorsunuz arkadaşlar siz? Karşılıklı gol var dersiniz. Gaziantep 1-0 yenilir. Üst dersiniz. Gaziantep 1-0 alır maçı. Takım golü 1,5 üst dersiniz. Maçı 1-0 da bırakır. Yani istedikleri gibi bitiriyorlar maçı. Bu yüzden en mantıklı tercihleri yapmaya özen gösteriyoruz. Ama her istediğimiz tabii ki olmuyor, gelmiyor maçımız. Sizler de bir gözden geçirin arkadaşlar, bir kontrol edin aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Gaziantep-Ankara gücü maçını arkadaşlar ben ev bir buçuk üst aldım. İnşallah yanıpmas. Ve ikinci maçımız Hollanda birinci liginden Jong PSV Go Ahead maçı ilk yarı sıfır buçuk üst. İlk kuponumuz bu şekilde. İkinci kuponumuz arkadaşlar. Saat 22:45'te başlayacak. Solimorce-Chesterfield maçı. Karşılıklı gol var. Yani iki takımdan da gol bekliyorum. Chesterfield biliyorsunuz çok formda. Ev sahibi de gol atacak diye düşünüyorum ve maç karşılıklı gol varla biteceğini umuyorum umuyorum diyorum arkadaşlar çünkü son zamanlarda baya bir başarısızlık var ya yani genel alanda bir tek benim kanalım değil bütün kanallarda yani tabii ki bütün takımları bütün takımları demiyorum bütün kanalları kötülemiyorum burada. Takımların almış olduğu başarısız sonuçlar neticesinde doğan sonuçlar bunlar. İngiltere Ulusal Lig kuzeyden arkadaşlar pek fazla maç yok. Bu maçı aldı. Brackley-Darlington maçına 2.5 üst düşündük. İnşallah yanılmaz. Arkadaşlar bu oran 1.75 oranı gördüğünüz zaman mutlaka karşılıklı gol var deneyin. 1.75 kesinlikle yanılmaz. 02 çifte şansı da denenir yani genelde ama bu oran oynarsa 1.70'e düşerse maç sonu 1 değerlendirebilirsiniz 1.70'lerde. Bakın Gaziantep 1.70'lerden 1.60'a düştü, 1.67'ye düştü ve akşama kadar maç saatine kadar da düşeceğini bekliyorum açıkçası. <gülüyor> bir maçımız daha vardı arkadaşlar Üçüncü, e, ikinci kuponda Spen mori hareford maçı o maç ertelendi sanırım onu da almıştım ben tabi ki e, iki buçuk üstüne almıştık o maçın açılırsa onu da ekleyebilirsiniz yalnız ikinci kuponumuz MBS3'e takıldığı için bu şekilde e, verebildik sizin de güvendiğiniz bir maç varsa onu ekleyebilirsiniz. Şöyle bir bültene bakalım. Aklımıza yatan bir maç varsa onu da eklettirelim. Bülten'de pek fazla maç yok arkadaşlar. Konya Galatasaray maçı mesela. Ben bu maçı oynasam. Kuponumu eklesem. En çok gol olacak yarı ikinci yarı diye tercih ederim. Yani 1.90 oranda. Bazı kanallar var arkadaşlar. Mesela <gülüyor> tahmin veriyor. Adamın verdiği tahmin şu. 4.5 gol 6 0.6 1.06 ideal bir oran diyor. Yani zaten kardeşim Konya kapanan bir takım. Galatasaray zaten gol bulmakta zorluk çekiyor. O tahmini vereceğine adam akıllı bir tahmin ver. İnsanlar kazanabilsin. Yani girdikleri günaha değsin. Öyle söyleyeyim. Tabiri caizse. Bu maça ne alabiliriz arkadaşlar? Fransa ikinci liginden Maçlar var arkadaşlar. Vallahi aklıma yatan maçı, işin açıkçası. Mansfield-Salford maçı var. İki takım da iyi futbol oynuyor. Bu maçın ilk yarı sıfır buçuk üstünü değişiyor. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. ikinci kuponda. İlk yarı 0.5 üst 1.40 oranı var. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa ya da 1.5 üstünü de deneyebilirsiniz bu maçın. Hani riske kaçmayalım. 1.25 oranı var. Dileyen 1.40 orandan ilk yarı 0.5 üstünü alabilir. Hani MBS 3'e takıldık ya. Maçlarımız bu şekildeydi. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hepimize bol şans diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.